Evet arkadaşlar bir iddia videosuyla daha birlikteyiz. Daha önceki videolarımızda da çektik fakat e, orada iki bölünmeyeni yapmıştık. Şimdi burada üç bölünmeyeni yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki stratejimizi baştan söyleyelim. Buradaki amacımız az maç oynamak, yüksek kanyan oynamak, böylece tutturma ihtimalimizi artırmak. Tabii ki bu bir şans arkadaşlar ne kadar da formül olsa. Bu şans oyununu takip edenler, iddia büyütenleri, maçları, takımları bilenler bu formül sayesinde para kazanabilirler. Şimdi şu tür maçları oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 2-33-2-40. Beraberlik 1-2. Bu tipteki maçları oynadığımız zaman arkadaşlar bunların ilk yarı, ikinci yarı ganyanları yüksek. 4.5-4.75-5 civarında. Bunları birbiriyle çarptığınız zaman yüksek miktarlar elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi... Videomuza devam edelim. Formülümüze geçelim. Şimdi bakın burada bir maç seçtik 135. Daha önce iki ihtimalle oynamıştık. Öbür videolarımızı bu videonun sonundaki sağ alt köşeden tıklarsanız diğer formülleri görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Orada iki seçenekli yapmıştık. Burada bakın 135'e üç seçenek koyduk. İlk yarı ikinci yarı 162 dedik kafadan attık. E, maçları bu şekilde siz de seçeceksiniz. Tabi siz bilinçli seçeceksiniz arkadaşlar. Ben formünüzü etmek için kafamdan salladım bunları. 162. maç dedim. Bakın 3 ihtimal. Bir tane daha maç yazdım. Buna da 2 ihtimal verdim arkadaşlar. Şimdi 135. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a 3 ihtimalli. 162. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a 3 ihtimalli. 164. 1'den 1'e 2'den 2'ye 2 ihtimalli arkadaşlar. Şimdi öncelikle 135'i yazıyoruz bakın. Bir kere 9 tane yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çünkü 3'ün üçlü kombinasyonlarını yapmamız lazım. Matematikten böyle görüldük çünkü zamanında arkadaşlar. 3'ün üçlü kombinasyonlarını yaparsak ancak bunu tutturma şansımız var. 135'i 9 tane yazdık. İlk birden bir diyoruz bakın. 135 birdenbire, 135 birdenbire, 135 birdenbire. İlk 3 tanesine birdenbire dedik. İkinci 3 tanesine 2'den 2 diyoruz. Bakın 2'den 2, 2'den 2, 2'den 2. 135, 135, 135. Üçüncü 3 üç taneye 0'dan 0'a diyoruz. 1, 2, 3. 0'dan 0'a, 0'dan 0'a, 0'dan 0'a. Yine 135. 9 taneyi 3, 3, 3 böldük arkadaşlar. Şimdi 162'ye geldik. 162'yi gördüğünüz gibi yine 3 ihtimalle arkadaşlar. 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 0'a bakın. Şimdi burada 3 tane yazdık ki arkadaşlar bu tuttuğu zaman alttakinin de tutması için altına birer tane yazmanız lazım. Bakın 162 birdenbire 2 den 2'ye 0'dan 0'a. Birdenbire 2 den 2'ye 0'dan 0'a. Birdenbire 2 den 2'ye 0'dan 0'a. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de bu şekilde seçtiğiniz maçı aynı formülde yapacaksınız. Sonra 164'e geldik arkadaşlar. Birdenbire 2 den 2'ye 2 tane seçenek verdi. banko edik ona. 164'e hepsine birdenbire diyoruz bakın. Gördüğünüz gibi 9 tane hepsine birdenbire 164 yazdık. Şimdi bu 3 maçı oynadıktan sonra 1. kupon, 2. kupon, 3. kupon, 4. kupon, 5, 6, 7, 8, 9 kupon arkadaşlar. Bu 3 maçı oynadıktan sonra buna bir maç daha banko ekleyip sistem yapabilirsiniz. Sistem 3-4 ya da bu 3 maça 3 misli diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki bu 3 maça 3 misli dediniz tuttu. 5 ortalaması bunun bir tane Ganyan'ı bunların bir tanesinin. 3 tane 5, 125 çarpı 3 misli 375 lira arkadaşlar. Kazanacağınız para. Buraya da vereceğiniz para 9 kolon olduğuna göre 3 misli siz deseniz 27 lira arkadaşlar bu. Şimdi bakın altta mesela 2'den iki 2'ye, 2'den iki 2'ye görüyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu 2'den iki 2'ye dediğimiz şu. Bu alttaki formülde daha açık anlattım. Orada daha yeni anlayacaksınız. 9 tane yaptınız. İkinci 9 tane de. Bunun aynısını yazıyorsunuz yine 9 kupana. Bu, sabah, bu sefer de 164'ü birdenbire değil 2'den 2'ye komple oynuyorsunuz. Bakın hepsine 2'den 2 yazıyorsunuz. Şimdi bunu anlamayan arkadaşlar olabilir. Altta bunu daha açık olarak anlattım arkadaşlar. Şimdi alta geçelim. Şimdi bakın yukarıda 135'e ne demiştik? Birdenbire 2'den 2'ye 0'dan 0'a. Bu da formülün devamı. Ya paranız fazlaysa. Seçenekleri artırıyorsunuz. Yani olasılık, olasılıkları artırıyorsunuz. Tutma şansını artırıyorsunuz arkadaşlar. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a demiştik ya. Burada da 135'e 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a dedik. Yani bu ikiz tercihimizi değiştirdik bakın. 162'ye bakın. 1'den 1'e 2'den 2'ye sabit. Yine bunu koyduk, koyacağız buraya. 0'dan 1'e dedik. Bakın 0'dan 0'aydı 0'dan 1'e dedik. 160'e öyle ne dedik? 0'dan 1'e 0'dan 2'ye dedik. Bakın 1'den 1'e 2'den 2'yeydi. Şimdi değiştirdik. Şimdi ikinci dokuz kupon oynadık. Üçüncü dokuz kupon bu. Burada ilk dokuz kuponu oynadık. Sonra tekrar ikinci dokuz kupona geçtik. 164'de 2'den 2'ye verdik. 9, 9, 18 kupon oldu burası. Eğer böyle oynarsanız tabi arkadaşlar. Burada da dokuz kupon burada var. Dokuz kupon burada var arkadaşlar. Niye böyle yaptık? Burada küçük değişiklikler yaparak arada farklı geldiğini düşündük. Buraya onları yazdık. Bunun tutacağını düşündük arkadaşlar. Yine burada permütasyon tabii ki. Kameramız kımıldadı da arkadaşlar hemen düzeltelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi değiştirdik gördüğünüz gibi yine 3 ihtimalle, iki ihtimalle, üç ihtimalle, iki ihtimalle yaptık. Şuradakileri değiştirdik bazı şeyleri İlk yer, ikinci yerleri. 135 sıfırdan bire dedik. Üç tane sıfırdan bire. Sıfırdan ikiye demişiz. Üç tane sıfırdan ikiye. Sıfırdan sıfıra demişiz. Üç tane sıfırdan sıfıra. Gördüğünüz gibi yazdık. İkinci sıraya geçtik. 162 dedik. Ne dedik? 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 1'e dedik arkadaşlar. 162 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 1'e. 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 1'e. Yani bunlardan birer tane yazıyoruz. 1'den 1'e, 2'den iki 2'ye, 0'dan 1'e. Bunu da yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. 164'e geldik. Ne dedik? 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye dedik. 0'dan 1'i komple yazıyoruz bakın. Bütün kolon, bütün kuponlara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kupon Bakın hep 164 sıfırdan 1'e yani şu birinci seçeneğimizi banko yazdık gördünüz. Şimdi diyelim ki bunu yazdık bunu mesela bir banko daha ekleyebilirsiniz buraya kesin bildiğiniz banka varsa 3-4 yapabilirsiniz sistem veya bunu böyle oynayıp 3 katı yapabilirsiniz. Yine oranlar yüksek olduğu için 150 400 milyon tutar buradan alacağınız para. Yani bu sistemi uyguladınız mesela. 150-200 lira verdiniz arkadaşlar. Alacağınız para 400 liraya yakın. Yani neredeyse iki katına yakın. Sürekli alırsanız bu parayı. E ne olur o zaman? Hem bu işinize zevki çıkar. Hem de bu formülleri uygulamayı öğrenmiş olursunuz. Şimdi buraya geçiyoruz. Şimdi yukarıdakilerin aynısını 135 ile 162'yi buraya aynen yazıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki sıralama, buradaki ikincideki sıralama. Buradaki ikinci ilk ve iki 135 ile 162 buradakilerle aynı. Bakın 0'dan 1'e 0'dan 0'dan 1'e bu. 0'dan 1'den 1'e pardon 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye 135 bakın. 0'dan 0'a 0'dan 0'a 0'dan 0'a. İkincisi 162. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 1'e. Yani bunu birer tane yazıyoruz. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 1'e. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 1'e. Üçüncüde 162'e de buraya ne demiştik? 0 1 demiştik bakın 0'dan 1'e demiştik. Topla bunu yazmıştık. Şimdi de sıfırdan ikiye şunu. Şimdi de bunu yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani buradaki amaçla diyelim ki bu oynadınız. Şurada arada bir tanesi tutmadı. Veya şu sondaki tutmadı. Bunu kaldırmak için buradaki değişiklikleri yapıp tekrar formüle ettik arkadaşlar. Bunu da yine buraya bir tane daha banko ekleyebilirsiniz. 3-4 sistem oynayabilirsiniz. Veya bu şekilde oynayıp 3 misli yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey daha önceki videolarımızda ikili oynamıştık. Yine ilk yarı ikinci yarı. Fakat nasıl oynadıydık o zaman? İkili sistem oynamıştık. Burada üçlü oynadık bakın. Üç bilinmeyenli. Üç bilinmeyenli denklem gibi düşünün bakın. Şunları da bank olarak seçtik. Burada bu yazdıklarımızı ufak değişiklikler yaparak burada formüle ettik. Tabii siz maçları takip ediyorsanız, daha doğrusu takip edenler, bu hangi maçları oynayacaklarını daha iyi bilirler. Ben genelde şu maçları tavsiye ediyorum. Oranları şu şekilde olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü genelde bu şekilde bitebiliyor onlar. İlk yarı, ikinci, ikinci yarıları. Bu şekilde oluyor. Daha önce sen oynadım mı derseniz, de, birkaç kere böyle oynadım, para aldığım oldu. Benim arkadaşlarım oynuyor daha çok zaten. Onlar maçları söylüyorlar. Ben de bu şekilde formalize ediyorum. İşte siz de bu şekilde oynadığınız maçları formülüze ederseniz bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu formül güzel bir formül. Hemen önümüzdeki hafta için bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi 3-4 oynayabilirsiniz. Sistem 3-4. Veya 3-4 değil de bunu böyle direkt 3 maç üzerinden yaparsınız. 3 misli olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu sizin tercihinize kalmış. Nasıl isterseniz Tabi burada 9 e, kupon burada var. ikinci 9 kupon 18 kupon. 18 kupon da burada var. 36 kupon. 3 misli çarptığınız zaman Arkadaşlar biraz önce teknik bir arıza oldu. Ee, kusura bakmayın. Ee, bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sağ alttan tıkladığınızda diğer bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar bizi izlemeye devam edin diyoruz. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza da bizi bekleyin diyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.